Sevilen program gelinim mutfakta, haftaya bomba gibi başlarken, yeni gelin Tuğba katıldı. Bu hafta altınları kim alacak merak konusu. 27 Haziran çarşamba günü kim birinci oldu ve hangi yemek yapıldı analizine geçmeden önce. 26 Haziran salı günü, hangi yemek yapıldı, kim birinci oldu hatırlayalım. Salı günü elmalı tarçınlı kurabiye yapıldı. Hatice 12 puan, Başak 12 puan, Özlem 10 puan, Tuğba 16 puan aldı. Günün birincisi Tuğba olurken, en düşük puanı Özlem aldı. 27 Haziran Çarşamba yeni bölümü yayınlandı İşte detaylar. Bugün bakla Fava yapıldı. Fatih Yürek Kaynanaları bir buçuk dakika verdi. Kaynanalar gerekli püf noktaları Gelinlere anlattı. Daha sonra izleme odasına geçtiler. Sessiz Tuğba, bağırmaya Başladı. Herkes şok oldu. Sanırım kendisi yarışamaya alıştı. Ayrıca dün de birinci olduğu için Kendine güveni geldi. Başak Tuğba ile dalga geçmeye başladı. Tuğba'nın kaynanası, her gün makarna yaptığı için, Başak dalga geçerek, sen de makarna yedikçe makarna olmuşsun dedi. Tuğba'nın birinci olmasını kıskanan Özlem de Tuğba'ya laf attı. 45 dakikalık süre bitti. Gelinler yemekleri servis etti. İşte puanlar: Hatice 15 puan, Başak 9 puan, Özlem 11 puan, Tuğba 11 puan aldı. Günün birincisi yeni gelin Hatice oldu. Sonuncu ise Başak oldu. Desteklediğiniz isimleri yorum kısmında belirtiniz. Bizi izlediğiniz için teşekkür eder. Videoyu beğenmeyi ve kanalı abone olmayı unutmayınız, hoşça kalın.